Elimizde x eksi 9 bölü 12 eşittir 2 bölü 3 şeklinde bir denklem var ve bu eşitliği sağlayan x'i bulmak istiyoruz. Bunu yapmanın birkaç yolu var. Genelde ilk akla gelen içler dışlar çarpımı yapmak olur. 3 çarpı x eksi 9, 12 çarpı 2 eşit olacak. Bu kesinlikle doğru bir yöntem. Hemen yazalım. 3 çarpı x eksi 9 eşittir 2 çarpı 12. 3x eksi 27 eşittir 24, iki tarafa da 27 eklersek, 3x eşittir 51 çıkıyor, yani x 17'ymiş. Sağlamasını da yapabiliriz. x yerine 17 koyarsak ne olacak? 17 eksi 9 eşittir 8, 8 bölü 12 de 2 bölü 3 de aynı şeydir. O halde sonucumuz doğru. İçler dışlar çarpımı dışında başka bir yöntem kullanmak istersek, mesela paydadaki 12'den kurtulabiliriz. İki tarafı da 12 ile çarpalım, solda, sol tarafta x eksi 9 kalır, sağ tarafta ise 12'nin 2 bölü 8'e eşit. İşlemi yapmak isterseniz 12 ile 3 sadeleşir, 12'den geriye 4 kalır, o da 2 ile çarpılınca sonuç 8 x eksi 9 eşittir 8 denklemi de ne yapacağız? İki tarafa da 9 ekliyoruz. Aritmetiğin güzel tarafı bu işte. Mantığınız doğruysa bütün yöntemler aynı sonuca ulaştırır. x eşittir 17. İki tarafı 12 ve 3 ile çarpabilirdik. Bu da içler dışlar çarpımına yakın bir yöntem olurdu. Bir örnek daha çözelim. Başka bir denklem. Bu sefer x paydada. İçler-dışlar çarpımı yine işe yarayacaktır. Bu arada içler-dışlar çarpımı tabii ki bir büyü değil mantığını açıklayabiliriz. Gayet temel bir aritmetik hareketi, denklemin iki tarafına da aynı şeyi yapıyoruz. Yani iki tarafı da paydalarla çarpıyoruz. Soldaki payda da 8 var. Bu 8'den kurtulmak için soldaki oranı 8 ile çarpıyorum. Ama denklemin geçerliliğini korumak için aynı işlemi her iki tarafa da yapmam gerekiyor. Aynı şekilde eğer sağdaki paydadan, yani x artı 1'den de kurtulmak istiyorsam, x artı 1 ile çarpıyorum. Tabi aynı işlemi sol tarafa da uyguluyorum ki eşitliğimiz bozulmasın. Bu yaptığımız şey aslında içler dışlar çarpımından farklı bir şey değil. 8'ler birbirini götürür, sağdaki x artı 1'ler de birbirini götürür. Elimizde x artı 1 çarpı 7 eşittir. 5 çarpı 8 kalır. Gördüğünüz gibi bu içler dışlar çarpımıyla aynı kapıya çıkıyor. İçler dışlar çarpımı iki tarafı da paydalarla çarpmanın kısaltılmış halidir. 7 çarpı x artı 1 eşittir 5 çarpı 8. Şimdi işlemi yapalım. 7 x artı 7 eşittir 40. İki taraftan da 7 çıkarırsak x eşittir 33. İki tarafı da 7'ye bölersek, x eşittir 33 bölü 7. 33 bölü 7'yi bileşi kesir olarak yazarsak, 4 tam 5 bölü 7'dir. Hepsi bu kadar.